Her şey gülük gülistanlık hayatta. Niye şikayet ediyorsunuz anlamıyorum. İnanmıyor musunuz? izleyin bakın. Elektrik faturaları geldi mi? Vallahi geldi, geldi, yüksek geldi. geldi. Yani Geçen ay göre nasıl? Geçen ay göre e, üçte bir buçuk. Üç 650. ellisi altı yüz elli. Yarı yarı. Peki geliriniz arttı bu oranda? Gelirimiz düştü. E, nasıl olacak o zaman? oldu kadar olacak nereye gidersen Aynen. hedef 2023 öyle mi <gülüyor> aynen aynen 2020 evet. Ondan sonra Türkiye kimse tutamaz tutamaz, tutamaz. Tamam. ne olur mesela Türkiye tek kalem olur hı. Cumhurbaşkanımız bu başta olduğu sürece bizimülâyımızı Allah Peygamber hariç hı. zaten onlara sonsuz inancımız var gördünüz mü Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece Bütün bu dertlerden kurtulacağız Bu dertleri zaten başımıza açmadı ki Değil mi? Ey Gılıçlaroğlu Bu hayat pahalı falan hiçbir anlamı yok hepimiz hallederiz Abi onlar hikaye Hikaye Şöyle Ben ayda 3 sefer bunu taktırıyorum 70'er e bin liralık, 80'er e bin liralık Ne yapıyor? 250 bin lira yapıyor Taktırma kardeşim Ne yapıyorum? üç milyar, dört milyar. Taktır mı? Yüz bin liralık da telefondan. Onu öyle dalıyor diyorum. Bu, üç milyarlık. Yüz elli bin liradan e hatayı kendimizi aramıyoruz abi. Hatayı kendimizi aramıyoruz. Gördün mü bak? Bütün hata bizde. Kendimizde. Telefon senin yine. Bu kış günüm niye mont giyersin ki? Niye elektriği yakarsın? Doğal açarsın. Ondan sonra masraf üstüne masraf. E, faturalar kabardı. Olacak iş mi ya? Bütün kabahat sende. Aslında yetiyor yani gelirlerimiz Yetiyor kardeşim. Biz, Biz namkar insanız. Evet. Çok harcamı yapıyoruz bak, değil mi? Bak bu kardeşimin de Olur. babasından kalma. Şuradan insanı bekliyor. Son taraftaki de bekliyor. Hı -hı. Baba toprağında bekliyor. Oğluma diye onu Sifra konuşuyordum. Siftah yaptınız mı hocam? Daha yapmadım. <gülüyor> ne diyorsunuz? Siftah yapmamışlar. yapmamışlar. Elektrik faturasını nasıl ödeyecek? Abi şimdi şöyle bir şey var. Hepimiz her gün harılayız para kazanırsak bir akar bir bakar. Ya, günden elektrik doğal parasıysa ya hepimiz harılayız para kazanırsak ne olur? Faturaları ödersin. Çocuğuna bon alırsın. Telefon alırsın. Hayatın standartları yükselir. Olmaz. Bugün için bir, e, yani bir kere tüketim israflığı var. Millet Çok fazla. Çok fazla. Tüketim israflığı. Önüne geçebilmek için bilinçli bir... Gördün mü bak. Tüketim israflı Gidiyorsun çocuğa telefon alıyorsun. Kış günü donmasın diye botol yasın ayağına. E ondan sonra okulda internetten işte bilgisayara girsin, eğitimini devam ettirsin diye gidip bilgisayar alıyorsun. Ve ondan sonra ödeyemiyorsun, olmaz. Aileler çalışıyor. Annesinde babasında olmayan telefon, 14 yaşında değil mi? Evladının yerinde. Aykolmuş. Hatta yani, patilerin yırtık tonunu bile moda ettiler ya. Biz hmm. çökedeniz çocuk diye ayaklıyız annemizden babamızdan dedemizden. Şimdi hmm. onu da moda ettiler. Ne kaldı? Ya, ya artık moda diye değil. Gerçekten hayatın ihtiyacı diye sen yırtık donuna yama yapıp giymen lazım. Babucuna pençe yaptırman lazım. Çünkü zaten moda modayı öyle geliştirirsin. Bak o zaman hayat daha güzel olacak. Ne me lazım sen? Daha fazla daha fazla gelir elde etme peşinde niye koşuyorsun ki? 100 yılda biz bitiremedik. 600'ü Osmanlı bitiremedi. 400 yılda Selçuklu bitiremedi. 500 yılda Roma bitiremedi, 200 yılda Bizans bitiremedi. Zenginliğini bitirmemiz mümkün değil. Kültürel olarak çok zenginiz. Kültürel zenginliğimizin farkında olduğumuz sürece, Türk, Kürt, Aleveti, Çerkezi... E... Bitiremezler, bitiremezler. Biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki satsalar, savsalarda bitiremezler. Bu arabanız var mı? Ya olmaması önemli değil. Arabanız var? Bir dakika bir dakika. Evim var, arabam var, hafifam var. Bir dakika. Benim ne güvencem var? Evet işte orası, dakika, onu soracağım. Ne güvenceniz, ne sizin? İman, tevekkül. Yetinme. Mutlu yol. Yani Yetinme. Şükür abim mi? ya. He? Ya, arabanı öyle. Senin tamam. araban da benim arabam. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sorun yok o araba... Her şey gülüştür. Sen, <gülüyor> sen desen git kardeşim. Yapacağım. Beni şüpheli hemen kenara ben, ben hemen atarım seni. Ya, gördünüz mü yani mesela zenginlerin bütün malları aslında bizim malımız niye o zaman şikayet ediyoruz ki yetineceğiz yetineceğiz tevekkül edeceğiz ha tapusu ondaymış. bütün paraları onlar kazanıyormuş onlar kasalara koyuyormuş sana böyle damlayla veriyorlarmış e yetineceksin bizlerde müslüman aleminde böyle bir, bir sevgi saygı şey. var şimdi bakın benim arabam var ben TÜY TÜRK diye muayeneye gidiyorum, 400, 500, 600, ne fatura kesiyorlarsa ödüyorum. E o adam da bakıyor, muayene ediyor falan filan. Ondan nasıl bir okuyorum ki TÜY TÜRK'ün benim verdiğim paralarla el gettiği kardan doğan vergiyi ülkeyi yönetenler affediyor. Ya bakın şimdi o üç çeşit bir Nasıl bir şey bu? Üç çeşit ekonomi. Senin şey. hiç vergi hafın oldu mu hocam? Bir ya, vergiden. Bir Mesela ver sigara içiyor musun? İçiyorum. Doğru, sigaradan doğru. peki sinin sigaradan alınan vergi devlet senden almıyorum diyor mu hiç? Ya alıyorsun, sigara alıyorsun, her şeyin vergisiyle zaten sen tüketici olarak bunu ödüyorsun. Senin alıyorsun. hiç verginde affoldu mu? Ya, af olacak. E niye oluyorsun? o zaman hep zenginlerin vergileri affoluyordu senin konuya? Zengin diyorsun o mu? Zaten bakın, bakın zengin, zenginlerin Hı. vergisinin affolduğu bir yer yok. Gördünüz mü bak siz yanlış biliyorsunuz. <gülüyor> zenginlerin vergisinin affolduğu bir yer yok. Mesela 5 dişetinin milyarlarca liralık vergi affı falan, o hikaye. Mesela Türk Türk'ün 700 küsür milyonluk vergi affı yalan yalan, öyle bir şey yok. Hadi canım. Ya, bir dakika ya. Baktığım zaman askeri ücretinden batarım. Adam 1000 Siz... kişinin, 2000 kişinin maaşını her ay. Aydem'in aylık işçi giderinin kaç para olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, sen geliyorsun burada elektrik, doğalgaz parasını bir araştırmacı olarak kendi işare ediyorum. Hı. Ken bir Ailek ay, işçi bedeli ödemesinin ne olduğunu elektri öğren. Elektrik dağıtımı daha önce aile mi? Hayır, Harke, hayır. Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Benim çocukluğumda... E, Sayaç okuma bedeli devlet oluyor. Senden daha de. iyi. Derg hocam yaptıkçısı yok <gülüyor> yani. Allah sizi <gülüyor> daha... Rekabetin gelmediği yerde... Rekabetin gelmediği yerde ne olur? Rekabet yok ne olur? Hocam, devlet bizden vergiler ne diye alıyor? alacak tabii zamanda bir at haline geldi değil mi? Siz Bu vergilerini size yoğunsu <gülüyor> elektrik olarak geri <gülüyor> dönecek değil, değil mi? Yani benim paramla yapılmış değil mi o yatırımlar? Senin paranla yapılmış. Bunun parasıyla yatırılmış. İyi değil o değil bak sen şimdi ki bugün gündeme göre. Size sen, senin bugün yaptığın yatırımdan, yatırımdan bir dakika Osman şöyle, şey da şöyle soru soracağım. Benim üstünden para kazanıyorsun. Nasıl olacak bu? Şöyle soru soracağım. Bak kardeşim senin şey diyeceksin. Siyasi fikrine saygım var. Peki 400 bin şehit yuvalarıyla 400 bin şehit ruhlarıyla, istiklal evet. savaşıyla kazanılan bu topraklar babamızdan miras mı? Bizim çocuklarımıza emanet. Bir dakika, babamızdan miras mı? Ama çocuklarımıza Kapılı, emanet. miras mı? Bak Türkiye Cumhuriyeti benim balım, al oğlum dedi, yani dedemiz babamız mı? Kanla, savaşla kazanılmış bu toprakların düşmanı çok. Ben evet. İçimdeki düşmanla sorunu çözerim. Dışarıdaki düşman parasal saldırıyor, teknoloji saldırıyor, kültürel saldırıyor. Amaç ne? Amaç ne? Ne amaç? Amaç dağıtmak. Ama istisin birazcık bilmem kaç bin yıldır da, dağıtamamış demek ki bir de da, dağıtamaz. O, o, sorun sorun o zaman doğalgaz elektrik parasını mı yıkacak bizim devletimiz? Milletimiz elektrik, doğal de, gaz, biz devletin ödediğinden falan değil. Ben senin ailenin, benim ailemin, onun ailesinin yuvasının yıkılmamasından yani. Ya, ya bu mu kaldı? Bu mu kaldı? Bu mu kaldı? Ya bu mu kaldı? Senin ailen huzuru faturayı ödeyemedin diye akşam çocuğa süt götüremedin diye ya da ekmek götüremedin diye eve ailen huzur bozulmuş. Önemli mi ya? Devlet yıkılmasın devlet. Yani Vallahi, elektrik doğalgaz yıkılsın diyen kim? Yıkılmasının isteyen yok ki. Siz Üniversite mezunu bir gencin sabahleyin kalktığında babasından harçlık istemenin ne olduğunu biliyor musunuz? Beyefendi. Abi istemesin, çalışsın. O benden çok şanslıymış. Ne, o benden Abi ne demek, demek yok ya? İste, i̇steyebilecek yokken? bir e, babası yokken? da var. Okumuş, tutmamış. <gülüyor> Yapacak bir şey Dolu, dolu, yapayım. dolu. Size hayatta büyük mutluluklar diliyorum. Ne diyebilirim ki? Gerçekten ne diyebilirim ki?